Merhaba sevgili ikizler ve Yükselen Burcu ikizler olanlar Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz Sevgili ikizler bu ay gezegeniniz Merkür artık düzeliyor ileri harekete dönüyor bu ay yeni hedefleriniz var sosyal hayatınız canlanıyor yeni arkadaşlıklar var yeni tanışmalar var ilginç bir ay Şubat ayı konu başlıklarına şöyle bir bakalım bir Şubat'ta kova burcunda Satürn'le birleşen bir yeni ay doğacak takip eden günlerde 4-5 Şubat Güneş Satürn kavuşumu etkinleşiyor Merkür de yine 5 Şubat itibariyle artık Oğlak Burcu'nda ileri harekete dönecek gezegeniniz Merkür 15 Şubat'a kadar Oğlak Burcu'nda 15 Şubat'tan itibaren Kova Burcu'nda olacak 16 Şubat'ta Aslan Burcu'nda bir dolunay var çok güçlü bir dolunay var ee, ve bu ay boyunca Venüs ve Mars birlikte hareket edecek ve oğlak burcunda ilerleyecek Evet şimdi detaylara bakalım 1 Şubat'ta kova burcunda yeni ay var dokuzuncu evinizde doğan bir yeni ay satürnle birleşiyor ee, kova teknoloji demek bilim demek ilim demek e, buralarda Tabii ki dokuzuncu evde sizin vizyonlarınız hayata baktığınız pencere anlamına geliyor burada düşünceler inançlar devrede e, ve Satürn diyor ki bazı şeylere biraz dikkat et belki bazı düşünceleri bazı planlarımızı gözden geçireceğiz bazı hedeflerimizi sorgulayacağız bir şeylerin bitmesi dönüşmesi anlamına da gelebilir bir tamamlanması bir bakış açısının değişmesi anlamına da gelebilir tabii ki ee, bu yeni ay yeni ay sırasında gezegeniniz Merkür Oğlak Burcu'nda henüz Retro'da Pürito ile birleşiyor 8. evinizde bazı engeller hissedebilirsiniz hayatınızda Örneğin bir seyahate çıkmak istiyorsunuz bazı maddi yetersizlikler var ya da yasal engeller var bu süreçte bununla beraber bir iş girişiminizde Evet gözden kaçan detaylarla Uğraşabilirsiniz. Bir, e, genel olarak zaten geçtiğimiz aydan devam eden, özellikle parasal konularda bazı mücadeleler var. Bu ayın da büyük bölümünde bu etki devam edecek e, ve genellikle yapmak istediğiniz hedefleriniz, girişimleriniz konusunda. Belki bir iş oluşturmak istiyorsunuz ya da işte bir eğitime gitmek istiyorsunuz. Özellikle de yurt dışı konuları daha çok aktif görünüyor. Buralardaki hedeflerimiz ön planda ancak bazı engeller var, aşılması gereken sorumluluklar var. İşte burada engel oluşturan konuları fark edebileceğiniz, biraz belki durup düşünebileceğiniz, yeni yol haritaları belirleyebileceğiniz bir dönemdesiniz aslında. Para konularını da ciddi düşünmek gerekiyor, ciddi planlar yapmak gerekiyor. Ee, borç konuları, vergi konuları, belki bir kredi konusu olabilir. Hani burada beklentileriniz e, karşılanmayabilir ya da hani bazı engeller karşınıza çıkabilir. Bunları dönüştürmek için de yeni yollar arayabilirsiniz. Hesap işleri muhasebe işleri özellikle bütçenizle ilgili de önemli konular var ayın genelinde aslında ilgilenmeniz gereken Çünkü Venüs ay ortalarına kadar Merkür ay ortalarına kadar oğlak burcunda olacak ve Mars Venüs de burada olacak yani 8. evinize güçlü bir etki var kova yeni ayı 12 derecede olacak lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle 12 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu boğa akrep kova veya aslan Eğer özellikle bu burçlarda gezegenleriniz varsa yeni ayın tesirleri sizin için çok daha güçlü olabilir önemli olabilir ve 5 Şubat itibariyle Merkür düzeliyor artık biraz daha hesap işlerinde para işlerinde rahatlamaya başlayacağız en azından tıkanıklıklar yavaş yavaş açılmaya başlayacak ama yine de 15 Şubat'a kadar sabırlı olmak lazım 15 Şubat sonrasında bu alanda daha rahat hareket edebilirsiniz ee, Venüs ve Mars e, 8. ev konularında aslında size çok şifalandırmaya da çalışıyor birçok e, eşinizin parasal kaynakları olabilir Belki bazı ortaklı işleriniz var işte bir kredi konusu var bir miras konusu var çözmeye çalıştığınız e, belki uzun süreli gelir elde edebileceğiniz böyle ödemeler, emeklilik gibi bir konu var gündemde olan ya da bir nafaka konusu var. Yani buralarda gündemleriniz var ve daha çok ilişkileriniz, temaslarınız, mücadeleleriniz ay boyunca özellikle bu para konularını çözmek için olabilir. Bunun yanı sıra şifa arayışları dedik. Yani bazı ameliyatlar, operasyonlar. Bunlar bir diş operasyonu tedavisi. Belki estetik amaçlı bir operasyon ya da işte kronik bir sorununuz var. Bununla ilgili bir operasyon geçireceksiniz. Ya da bir tedavi yöntemi olacak. Bu bir diyet, detoks gibi bir şey de olabilir tabii ki. Ama 8. ev şifayla da alakalıdır. Yani hayatımızdaki kriz olan konuların dönüştürülmesi ve bunlara çözüm bulunmasıyla da ilgili mücadeleleri gerektirir. Eşinizin iş hayatı veya eşinizin parasal gelirleri, kazançlarıyla da ilgili mücadelenin, hareketlerin öne çıktığı bir ay. Eğer eşinizin gelirleri ve eşinizin iş hayatında özellikle geçtiğimiz aydan itibaren bazı engeller karşınıza çıktıysa, gecikmeler bu ay buralarda yoğun bir mücadele ve hareketle birçok şeyde de çözüme ulaştırmak mümkün görünüyor aslında. Özellikle Merkür'ün düzelmesiyle beraber şartlar biraz daha iyileşmeye başlayacak. Hani geciken konular biraz daha yavaş yavaş böyle çözülmeye başlayacak diyebilirim. Ve 16 Şubat hatta Aslan Burcu'nun 27 derecesinde dolunay var Sizin için aslında destekleyici bir dolunay bu üçüncü evinizde meydana geliyor dolunaylar tamamlanma dönemleri dönüşüm dönemleridir fikirlerimiz olgunlaşır veya bu düşüncelerimizin fikirlerimizin girişimlerimizin sonuçlarıyla karşılaşabiliriz Evet bir ticari hayatınızda iş girişiminizde bir anlaşma sözleşme gündemde olabilir bir eğitimin tamamlanması olabilir yakın çevreniz kardeşlerinizle ilgili konuların çok gündeme geldiği bir dönem olabilir Ay düğümleriyle bir açısı var, güçlü bir açısı var. O nedenle daha değiştirici, dönüştürücü, daha kadersel etkiler olduğunu söyleyebiliriz aslında bu Dolunay'ın hayatımızda. Belki yakın çevre, akrabalar, kardeşler, komşularla ilgili dinamikleri de öne çıkarıyor. Veya işte sizin eğitim hayatınız ve iş hayatınızı bir şekilde etkileyebilecek, kariyer planlarınızı etkileyebilecek bazı konuları da etkiliyor bu Dolunay bir seyahate de çıkabilirsiniz dolunayın tesiri ile beraber e, çevrenizden güzel haberler de alabilirsiniz bir kardeşten gelen bir çocuk müjdesi de olabilir örneğin ya da komşunuzun hayatında olan güzel bir gelişme de olabilir yani çevreden de gelebilecek güzel haberleri hazır olmak gerekiyor bu dolunayla beraber lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle 27 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu sabit burçlarda Eğer bulunuyorsa bu tesirler sizin için öne çıkacaktır Dolunay'ı takip eden günlerde 18 Şubat, 19 Şubat, 20 Şubat özellikle Venüs, Mars zaten artık hep beraber hareket etmeye başlıyor Oğlak Burcu'nda. Bu maddi konularda bazı güzel haberler rahatlamalar getirebilir. Jüpiter balık burcunda Uranus'te güzel bir teması olacak. Yine 18-20 Şubat aralığında iş hayatınızda, kariyer hayatınızda güzel fırsatlar getirebilir. Belki sizin maddi bir sıkıntıdan kurtarabilecek bir iş başlangıcı olabilir bu. Ya da daha önceden yaptığınız çalışmaların hani özellikle otorite tarafından fark edilmesi, onaylanması nedeniyle belki bir prim alabilirsiniz. İşte böyle bir gelir elde edebilirsiniz. Yani bunların bir rahatlatıcı etkisi var sizi destekleyen bir etkisi var özellikle işte kariyerde bir güçlenme biraz maddi manevi kendinizi güvende hissetme özellikle parasal sorunlarınızı çözüme kavuşturma anlamında çok rahatlatıcı bir etkisi var 18 Şubat'ta Güneş de Balık Burcuna geçiyor artık kariyer alanınızı aydınlatmaya başlıyor burada parlamaya başlıyor ayın son haftasında genel olarak gezegenlerimizin biraz daha destekleyici etkisi olduğunu söyleyebilirim. 25 Şubat Merkür-Uranüs karesi biraz sinirsel gerilimleri arttırabilir. Sizin için de bu söz konusu tabii ki. Özellikle çevrenizdeki kişilerle ilişkilerde e, ani tepkiler göstermemeye çalışın bu Merkür-Uranüs etkisi altında 24-25-26 Şubat gibi kazalara ve sakarlıklara da biraz açıktır bu enerji dürtüsel davranmamak gerekiyor kronik böyle sinirsel sorunlar varsa anksiyete problemleri ya da işte bazı nörolojik problemler Merkür-Uranüs kareleri bunu da etkileyebilir ve hava şartlarını çok değiştirebilir bu daha kolektif bir etki tabii ki işte soğuyan hava şartları fırtına, rüzgar, hani Bunların biraz hani belki seyahatle ilgili seyahat planlarımızda bir geciktirici bir etkisi olabilir, bir engel gibi ya da şey işte böyle kazalara sakarlıkları biraz da açık bir pozisyonu olabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var sevgili ikizler. Genelinde baktığımızda bu ay aslında parasal konularda e, uzun vadeli çözümler üretebileceğiniz e, ve belki bazı planlarınız özellikle Eşinizin kaynaklarıyla ilgili, kariyerle de ilgili size kazanç anlamında yeni olanaklar açabilecek fırsatlar olabilir. Bunları değerlendirebileceğiniz, düşüncelerinizin de kökten aslında biraz daha hayata bakışınız, inançlarınızın, vizyonlarınızın, dönüşebileceği ve daha ciddi, daha kararlı olabileceğiniz, ciddi bir bakış açısında olabileceğiniz bir ay, Şubat ayı ve bundan sonraki süreci de önemli şekilde şekillendirebilir tabii ki sevgili ikizler. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor.